Merhabalar güzel insanlar ve güzel çocuklar ve güzel herkese. <gülüyor> evet bugün ne yapıyoruz? Bugün Türk taraftarlarının bizi dün bir yok en güzel Allah. Söyle, söylediğimi, az önce söylediğim bir ben de bilmiyorum ama neyse Abi. öyle kullanacağız Evet ab, abone girme video girmeden önce abone ol, bu videoyu paylaş. Biz Instagram'dan Biz istiyoruz arkadaşlar ve videoya geçelim. Ali Ömür. <gülüyor> eee Oo! Eee. Intro. Evet intro'mal fırsat. Der Biz Trabzon. Dünya tarafta Oha. Fazlı. Hayran. Ben de Bu sezon şampiyon olacak. O tabii Chelsea. Galatasaray'la dedi Chelsea. O ne zaman bu? Batasay, Galatasaray. Wow, okay. Bu. Türkiye mi? Adamikim oğlum. bu Okay. Oh, okay, bu çok fena. çok fena. gay. Vacıc şey kaç şey var? Kaç kişilever var evet. unutamıyorum. Ha, Gövden geldi. Oh. Uha. Europea. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye. Goodbye cepte miydi kitab atlamıyorum ıı Adana spor şunu diyor cepte Okay gençler like they play Evet ya evet. evet. evet, kendi ortası yaya doğru çevirdi tekrar Caner. Şimdi Caner'in önüne. Çapraz. Çok ferah. Çok Perde açıldı. açıldı. Wow, çok çok güzel bir sesler. Çok iyi vurdu. Ah, nefes Oha grand gigs. Asla karnım. Wow. Couldn't remember food was stores before the match. Oh ah, evet, ébeta roda deu. Emi show dream at Çilmele devam ediyor ya. Ama zaten. Oh, the highland motor. Motoru açayım. Abu takilden. Like, I think Antman is like training or something, like not real match. Not real And gerçek maç gibi. Ah, yeah, yeah. Ben yemi edip biningsan geliyor. out with. Out, out to out to out to Ah, super. Gerçekten Geçiktin. Futbol çok seviyorsunuz. Evet. Gerçekten Yani kabul ediyorum. Çok iyi, çok seviyorsunuz ve inanın bir tut, tut, tutkunuz var. Bunu seçeneğiz devam. Bunu tutuyoruz çünkü elimizde şu var. Çok eğlendim. Çok eğlenceli çünkü. Evet arkadaşlar. ya yorum yaz, paylaş. Daha örnek ver ve evet. bir dakika kadar barış. Barış.